Bugün 30 Eylül 2021 Perşembe Jüpiter günündeyiz Yengeç burcundaki ay aile yuva güvenlik kavramlarındaki hassasiyetleri öne çıkarıyor sabah ve öğle saatlerinde ay akrep burcundaki Venüs ve balık burcundaki Neptünle üçgen açılar yapacak duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabilir çevremizdeki kişilere karşı da empati yapabiliriz ruhsal ve sanatsal enerjilerin güçlenmesi yaratıcı çalışmalarda başarımızı arttırabilir kişisel yeteneklerimizi ve becerilerimizi daha iyi değerlendirebiliriz Aşk romantizm, keyif ve konfor alanlarındaki memnuniyetlerimiz de artabilir. Sabah ve öğle saatlerini ilişkilerde anlayış, uyum ve empati oluşturmak için de verimli değerlendirebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde ay, terazi burcunda gerileyen Merkür ve Oğlak burcundaki Plütonla sert açılar yapacak. Günün ikinci yarısında stresli enerjiler, iletişim sorunları yaratabilir. Geçmişe ait bazı konu ve kavramlar gündeme gelirken eksik ve hataları da gözden geçirmemiz gerekebilir. Zihnimiz daha takıntılı olabilir ve manipülatif durumlarla karşılaşabiliriz. Karamsar ve melankolik ruh hali, kararsızlık ve motivasyon düşüklüğü yaratabilir. Öğleden sonraki saatleri önemli işlerle ilgilenmeden sakin geçirmeye çalışalım. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.